Son 30-40 yılda yapılan sanat eserleri arasında en çok sevdiklerimden birine bakmaktayız. Bu Deminghurst'un bir çalışması. Bu eserin en çok sevdiğim yönlerinden birinin de ismi olduğunu itiraf etmeliyim. Eseri hiç düşünmeden sadece ismi bile kendi başına sanat eseri kabul edilebilir. Yaşayan birinin zihninde ölümün fiziki imkansızlığı. Bu ismin üzerinde derin derin düşünüyorum. Yaşayan birinin, ölümü tam anlamıyla kavramasının imkansız olması. Tarih boyunca sanat, büyük soruları cevaplamaya çalışmış. Ve burada gördüğümüz sanatsal çalışmada, bu önemli soruları sormaya devam ediyor. Bizi üzerinde düşünmeye zorlayan bir çalışma bu. Belki biraz da korkutuyor. Zira tam olarak ne anlama geldiğini çözmekte zorlanıyoruz. Baktığımız ölü bir köpek balığı. Çok büyük bir köpek balığı, bir tankın içinde. Bu gerçek bir köpek balığı. Yakalanmış, öldürülmüş ve formaldehit dolu bir tanka yerleştirilmiş. Hareket ediyor gibi görünse de aslında sabit duruyor. Sanatçı bu köpek balığını görebilmemiz için onu bir tankın içine yerleştirmiş. Bir anlamda onu çerçeve içine almış. Şimdi hem bu çalışmanın ismine hem de bunun bir sanat eseri olması konusuna geri dönelim. Bunu bir doğa tarihi müzesine yerleştirebilirdik. Bu bir balina. Balina böyle gözüküyor. İnceleyebilirsiniz. Doldurulmuş bir bizon veya mamutun canlandırılması gibi diyebilirdik. Ancak isimle birlikte düşününce bu çalışmaya ilişkin algılamam farklılaşıyor. Farklı bir şekilde yorum getirmeye başlıyorum. Sanatçı da sanırım bunu amaçlamış olmalı. 20 ve 21. yüzyılda üretilen sanat eserleri, örneğin Rönesans dönemindeki sanat eserleriyle karşılaştırıldıklarında yoruma çok daha açık. Baktığımızda yoruma açık bir sanat eseri. Sadece sanatçının bunun ne anlama geldiğini söylemesiyle yetinmiyoruz. Bu çalışmaya bakarken biz de görüşlerimizi belirtiyoruz, bağlantılar kuruyoruz, anlamlandırıyoruz, onu tamamlıyoruz. Aklıma Düşan'ın bir sözü geldi. Bizim sanat eserlerimiz izleyiciler tarafından tamamlanır demişti. Hala ismi düşünüyorum bir yandan. Ben canlıyım ve eserin başlığı canlıların zihninde ölümün fiziki imkansızlığı. Burada ölümle karşı karşıyayım. Yüzüyor gibi görünse de aslında ölü bir köpek balığı bu. Beni öldürebilecek bir şey. Jaws filminin afişindekine benziyor. İnsanoğlunu büyük bir köpek balığından daha çok korkutabilecek pek az hayvan var. Önünde durup baktığımda evet korkutucu. Düşünmeye devam ediyorum. Korkumun sebebi acaba köpek balığının kendi mi yoksa bu sanatsal çalışmayı anlayamamaktan mı korkuyorum? Sanatçı burada örneğin kaplan da kullanabilirmiş. Ancak köpek balığını seçmiş. Belki de ölüm söz konusu olduğunda bunun daha ikna edici olacağını düşünmüştür. Ya da köpek balığını değişik bulmuştur. Sanatçının bazı başka çalışmalarında koyunlar da kullanılmış. Burada baktığımız eserin ilk yapıldığında kullanılan orijinal köpek balığı değil. Başka bir deyişle bu heykelin ikinci köpek balığına bakıyoruz. Bunun sebebi ise ilk balığın çözülmüş olması. Formaldehid'in temel işlevi balığı bozulmadan korumak ve böylece korkutuculuğun görülmesi, canlıymış gibi algılanması. Ancak, kullanılan ilk köpek balığı formaldehite rağmen çözülmüş. Düşünürseniz, baktığımız bu ikinci balık da şu an çözünmeye devam ediyor. Bu çözünme, sanatçının tasarımının bir parçası değil aslında. Sanatçı bunun kalıcı olmasını istemiş. Köpek balığının bütünselliğini korumak istemiş. Kim eserini sonsuza dek korumak istemez ki? Ancak bunu yapabilmek mümkün değil. Bununla birlikte, konuyu farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek de mümkün. 20. yüzyılın sonlarına doğru, bazı sanatçılarda sanat eserlerinin geçici olduğuna, ebedi olmadıklarına ilişkin bir görüş gelişiyor. Oysa sanat tarihi boyunca insan ömrünü aşan eserler üretilmeye çalışılmıştı. Ve felsefi tanımı düşündüğünüzde, sanat eserinin ömrünün insan ömründen çok daha uzun olmasını bekleriz. Nesiller ötesi olmasını bekleriz, ancak burada baktığımız yağlı boya veya mermer değil, bizim gibi etten oluşmuş bir beden. Ve sanatçı bunun bizden çok daha uzun ömürlü olması için çabalamış ancak başarılı olamamış. Aslında sanatçı bu bozulmayı öngörmüş olmalı diye düşünüyorum. Zira çok sofistike bir sanatçı ile karşı karşıyayız, eğer eserin bozulmadan durmasını istiyor olsaydı, kullanabileceği başka yöntemler de olduğunu biliyor olmalıydı. Örneğin Amber kullanabilirdi. Antik Mısırlılar bedenleri mumyalıyorlardı. İnsanlık tarihi boyunca hep zamanı durdurmaya çalışmışız. Kimyasallar kullanmışız, estetik cerrahiden yararlanılmış, aklınıza daha pek çok örnek gelebilir. Sanatçı da bu köpek balığını ambere veya başka bir kimyasala yatırarak çözünme veya çürüme sürecinin çok daha yavaş olmasını sağlayabilirdi. Ya da çok daha geleneksel bir yönteme başvurabilirdi ve bu köpek balığının yağlı boya bir tablosunu yapabilirdi. Böylece çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirdi. Ancak kullanmayı seçtiği kimyasalla yarattığı çalışmanın çok uzun ömürlü olmasını imkansız hale getirmiş. Sanırım eserin ismi de bize bu konuda ipucu veriyordu. Çok kavramsal bir boyuttan söz ediyoruz. Sonra çalışmaya bakıyoruz, fiziki boyutu görüyoruz. Fiziki olanla düşünsel olanın çelişkisi. Sanırım sanat tam da bu çelişkiden oluşuyor. Eserin ismi ve kendisi birlikte düşünüldüğünde gerçekten girift bir deneyim yaşatıyor. Belki de yeni bir müze tipi oluşturulmalı, felsefe müzesi gibi. Zira klasik sanat eserlerini düşündüğümde, aklıma estetik değerlere verilen önem başkasının yarattığı bir eserin korunması ve daha pek çok farklı şey geliyor. Ancak modern sanat eserleri daha çok felsefeye, düşüncelere ilişkin. Eserin felsefesini, düşüncesini getirip önünüze koyuyor ve cevabı sizden bekliyor. Bazen bu büyük bir şaka olabilir mi diye düşündüğünüz bile oluyor. Bunun sebebi ise, günümüzde sanatın sınırlarının kalmamış olması. Sanatçılar çok derin ve önemli soruları banal, aptalca veya şoke edici şeyler üzerinden sormanın yollarını buluyorlar. Sanat dünyasının bu alaycı bakışı bilerek kullandığını düşünüyorum. Ancak bu, derin sorular sormaya ve cevaplarını aramaya devam etmedikleri anlamını taşımıyor elbette.